yerinde. Bekleme yerindeyiz. Kampa girmek için akşam geldik saate 10'da. Şu anda ile içeri alıyorlar Dördüncü sıradayız. Üçüncü sıra bitti gibi. Bekliyoruz. işimizi yapıldı. Arada şu tişörtlülere şey yapmamız lazım. Yakın lazım. Ya. Şimdi buradan biz bize verilen bir numara var. İlk önce oraya gidip bakacağız. Ne durumda? Şu Havuza durumda, yakın, akvarya yakın. Şu durumda burayı dümdüz edebiliyor muyuz? Yoksa Ay, bir üstü mi çıkaralım? Hadi evet. devam et. Bu, bu, bir sonraki merkezden dönüş yapacak. Bu burası bizim girişti ilk girişimizdi. Evet. İkinci girişten gireceğiz yani. Yani rotayı da veriyorlar nereden gittiğimiz gerektiğini. Begombillere çarptık. Begombill mi? Yok değilmiş Begombill'e. Nereye? Görünmüş olduğunuz gibi burada havuz var. Akwa Park'ın oradayız hemen. Özel havuz var. Burada da Bungolalar var sol tarafımızda. Sağda da Bungolalar var. Bunlar metrekare ve kişi sayısına göre değişen Bungolalar olması lazım ki şekilleri de farklı. Şimdi muhtemelen buradan gireceksin. Buradan sola mı gireceğiz? Evet. Via Terentoc. Marino Esperencia. Evet burada. İlerden de sağ. Boğayım Ondan... mı hepsini bunların? Ne yapacaksın? Boğayım Anda. Evet, daha da gideceğiz. Yani köprüye yakınız ne? Şehize. Nerede Şehize? Akva'yı geçiyorsun yani. Akva'yı da geçiyoruz burada. Hay bak, Akva'nın sırasındasın aslında. Akva burada. En biz... akşamları yürüyüş yaparız, dondurmaya gideriz. Dondurmaya gitmek için epey bir yol almamız lazım. Alırız. İlk aydan ikinci aydan ah fabriken. Neyse, pizzacıya yakınız. İyi, güzel pizzacı. Neyse numara. Devam et de devam. Ama o ev ya. Bu bombus işte ya. E çocuğun yazdığı şey uyumadı yani. Ne? Önlere edildi, okey dedi. Cam adam... dedi yani. O, onun kararı değil ki. Bu hangi? şey numara burası 2000 617 617 15 galiba evet 15 15 <gülüyor> Bak, bu 15, bu 15 şöyle gireceğiz şimdi birazdan şey links şu 15 de hangi sokak ki yani Yaparsaydı olma olasılığı çok Kaç lütfen. numaraydı? Ee, 3116. Nerede yazıyor? Yerde taşlarda yazıyor. Duda burada, burada bir şey yazmıyor. 3000, 3000, 3000, devam. 70 şu olabilir. Devam. 3.000. Devam. Bak bak, bak. Nerede? Sonraki parça. Burası Buraya gireceğim. En sondaydılar. Buraya gel. Ben de. Şah. Hay. Neredeyim? Bizim yan sıradaydılar. Hangi sıradı? Birinci sıradalardı. Şurası. şurası. Gahvaltımız Kamp yerinde Saat kaç oldu bilmiyorum ama 12'de 12'de kahvaltı ediyor hocam evet, Nereden evet, görürse Kamp yerinde Yemeğimiz pişiyor garnet tavuk suyu <gülüyor> Hansel's Masamıza... <gülüyor>